Birinci soru, ailenizi biraz anlatır mısınız? Kimler var? Ailemde ben, eşim, oğlum, annem, babam, abim, eşimin annesi, babası ve iki kız kardeşi var. Kimler var sorusuna da böylece cevap vermiş oldum. Ama biraz daha açayım isterseniz. Benim bir abim var, yani ben küçük çocuğum. Eşimin iki tane kız kardeşi var, yani eşim en büyük çocuk. Bizim de bir oğlumuz var. O da 3 yaşında daha. Daha doğrusu 15 bin sonra 3 yaşına girecek. Öyle küçük bir aileyiz yani. Ankara'da büyüdüm. Ankara'da doğdum büyüdüm. Annem babam Ankara'da evlenmiş ve 1983 yılından beri Ankara'dalar. Abim de Ankara'da doğdu. Ankara'nın merkezinde büyüdük. Ben Ankara'da üniversiteye gittim, iş buldum, Ankara'da evlendim. Yani benim de hayatımın çoğu Ankara'da geçti. Çekirdek ailemle büyüdüm, yani annem, babam, abimle büyüdüm. Yazları anneannemin ve dedemin yazlığına giderdik. Balıkesir, Akçay'da bir yazlıkları vardı. Yazları da öyle geçirirdim. Onun dışında okul zamanı hep Ankara'daydık. Ve 1998'den beri annemler aynı evde oturuyor. Yani çok stabil bir hayatım oldu. <gülüyor> 2013'te evlendim. Kurtuluşta oturduk, Ankara Kurtuluşta oturduk eşimle. Bir yıl sonra Austin'e geldim, FLTA'yı olarak. Cenat Hocamla çok güzel bir yıl geçirdim. 2015'te tekrar döndüğümüzde Balca Etimeskut'a taşındık eşimle. 2019 Ocak'ta da tekrar Dallas'a geldik. Dallas'ta yaşıyoruz şimdi. Aslında Plano'da ama yani Dallas'a 15 mil falan yani Dallas diyebiliriz. Ailemden öğrendiğim en büyük değer bence vicdan duygusu ve hak yememe duygusu olmuştur. Çünkü vicdan kelimesi benim İngilizce'de karşılığını çok aradığım bir sözcüktü. Nasıl anlatılacağını bilemiyordum İngilizce ve hala da tam bilemiyorum. Ama bir şeyi yanlış yaptığınızda içinizdeki o ben kötü bir şey yaptım hissi vicdan olarak adlandırılabilir. Ve bu çok kötü bir şeydir. Yani vicdan azabı hapiste yatmaktan ya da ceza çekmekten çok daha ağır bir şeydir bence. O yüzden kötü bir şey yapmadan önce bunu vicdanımıza sormak ve vicdanımız buna hayır diyorsa onu yapmamak bence çok güzel bir değer. Yani bir şeyi yasak diye ya da ceza yerim hapise girerim diye değil de vicdanım el vermiyor diye yapmamak bence güzel bir şeydir. Aynı şekilde hak yememek de hak yemek çok geniş bir kavram. Mesela trafikte kırmızı ışıkta geçmek de hak yemektir. Çünkü o sırada geçme yeşil yanan kişilere aittir geçme hakkı. Ama siz kırmızı ışıkta geçiyorsanız o geçme hakkı olan kişilerin hakkını yiyorsunuz demektir. Yani hak yemek ve vicdan aileme bana öğrettiği iki önemli değer olmuştur. Ve bunları ben de inşallah oğluma öğretebilirim diye umut ediyorum. Herkesin ailesi kendi için farklı ve özeldir. Benim ailem de öyle. Ama benim ailemin diğerlerinden farkı mı desem ya da benzerliği mi desem bilmiyorum. Her koşulda bir arada olmamızdır. Kötü günde de, iyi günde de beraber olmamızdır, kavga etsek de, tartışsak da, günün sonunda aynı değerleri paylaşmamızdır. Birbirimizi merak etmektir, birbirimiz hakkında endişelenmektir aile olmak bence. Yani o yüzden aile olmak güzel bir duygudur diye düşünüyorum.